Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani dörtgenler ve çokgenler 14. videodayız ve eşkener de ikinci videosundayız. Yani eşkenar dörtgenin son videosundayız. Evet pdf'i videonun açıklama kısmındaki linki atıklayarak indirebilirsin ama bir önceki videoda indirdiysen aynı pdf. Çünkü eşkenar dörtgenin e, tek bir pdf'ini paylaştığım her iki video içinde aynısı. Yani şimdi ilk pdf'tekinin devamını getiriyoruz arkadaşlar. PDF'nün de hazırsa, kalemim de hazırsa, her şeyin de hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Beşinci özellikte alandan bahsediliyor genelde. E, köşegenleri dik kesen bir dörtgenin alanı neydi? Daha önce dörtgenlerde de söylemiştik. Köşegenler çarpının yarısıydı. Yani E çarpı F bölü 2'den de yapabiliriz. Ya da alan aynı zamanda nedir arkadaşlar? Taban çarpı tabana ait yüksekliktir. Yani taban çarpı tabana ait yükseklik. Paraya kenardaki gibi yani tabanımız a iken yüksekliğimizde haçsa taban çarpı tabana ait yükseklikten de sonuca ulaşabiliriz. Yalnız burada şöyle bir şeyler falan verilmiş. E kare artı f kare 4a kare işte onu hiç söylemeyeceğim. Zaten Pisagor bağıntılarında siz buna ulaşırsınız. Yalnız burada özel bir durumdan bahsedeceğim size. Eşkenar dörtgende alan taban çarpı tabana ait yükseklik ya. Yani a çarpı h E hocam burası da a ya. E bu tabana ait yükseklikte a çarpı H olması için alanın ne olması lazım? E bunun da olması lazım. Yani eşkenar dörtgende Çizilen yüksekler ne oluyor? Birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yani önemli noktalardan biri. Alanla ilgili ne dedik? 1. Köşegenler çapının yarısı zaten bu herhangi bir dörtgende köşegenler dik kesirse böyleydi. Bu da dik kestiği için böyle. Bir de taban çarpı yüksekliği uygulayacağız. Buradan da yükseklilerin de eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi örnek 17'ye bakalım. Ne diyor örnek 17? Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları eşit olan kare ve eşkenar dörtgen içindeki iki karton gösterilmiştir. Kare kartonun alanı eşkenar dörtgenin alanın iki katıdır. Buna göre kare ve eşkenar dörtgenin köşegenleri arasında sırasıyla oluşan X ve y açılarının ölçeleri farkı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şuradaki X açısının zaten biz ne olduğunu biliyoruz. 45 derece olduğunu biliyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu karenin alanı A ise A. Burası ne? A kare değil mi? Kenar uzunlukları da birbirine eşit. O zaman burası da A A A A diyebilir miyiz? Evet. Şimdi burada... Kare kartonun alanı eşkenar dörtgenin alanının 2 katıdır. Kareyi görmedik ama alanının a kare olduğunu biliyoruz ya da eşkenar dörtgen ya taban çarpı yükseklik ya yükseklik kendisi yapıyor. Yani alan a çarpı a yaptı. a kare burası. E kare, karenin alanı bu eşkenar dörtgenin alanın 2 katı ya. O yüzden buradaki alanda ne olacak arkadaşlar? Burası da a kare bölü 2 mi olacak? Evet. E buradan bir yükseklik çizsek taban çarpı tabana ait yükseklik. Yani a çarpı h taban çarpı yükseklik a kare bölü 2'ye eşit ya. E buradan A'lar gitti. H'ı da ne bulduk böylelikle? A bölü 2 bulduk. Hocam H A bölü 2 ise eğer. E burada güzel bir şey çıktı. Bak dikkat et 90'ın karşısı A iken hangi açının karşısı A bölü 2'dir? 30-60-90 üçgeni değil mi? E 30'un hocam. E burası 30 derece oldu. E bunlar ikizkenar kenar. E dolayısıyla Y ise burası da Y'dir. 2 iç açı bir dış açıdan. 2 Y eşittir 30'dan. Y'yi de kaç buluruz? 15 derece olarak buluruz. X eksi Y isteniyor bizden. X açısı 45. Y açısı da ne çıktı arkadaşlar? 15 x eksi y de böylelikle 45 eksi 15'ten kaç derece çıkıyor 30 derece çıkıyor arkadaşlar Evet örnek 17'yi böylelikle 30 bulduk geldik örnek 18'e Şimdi Ayşe, Buket, Canan ve Deniz ABC'de eşkenar dörtgen biçimindeki oyun sahasının işte bu kenarların üzerindeki T noktaları da durarak Bulundukları kenarlara dik olarak doğusal biçiminde sırasıyla 18-19 Evet şimdi 18, 19, 10 ve X1 uzaktaki hedef tahtısını ok atmışlardır. Evet. Şuradaki şuraya ok atmış. Buradaki buraya atmış. Buradaki buraya atmış. Buradaki de yine buraya atmış arkadaşlar. Şimdi PRST. P'de bulunan ne kadar uzunlukta? Sırasıyla diyor ya. 18. Sonra R'de bulunan ne kadar atmış? P'de bulunan bu şekilde. R'de şurası R olacak. R'de bulunan 19. Yazılmamış. Dikkat edin. Şurası 19 olacak. Sonra s'de bulunan 10 atacak s'de bulunan 10 atacak şurası da t'de bulunan da x olarak atmış. E o zaman arkadaşlar burada bu eşkenar dörtgen değil mi? Evet eşkenar dörtgende şu bir yükseklik bu da bir yükseklik yüksekler birbirine eşitti. Yani 10 artı 18 eşittir. x artı 19 olacağından dolayı buradan da x'i ne buluruz arkadaşlar? Bunu atsak eksi 1 geliyor. 9 mu geliyor? Evet. 9 geliyor arkadaşlar. Örnek 18 cevap 9 çıktı. Geldik. Örnek 19'a. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir hocam. E burası 90 derece. Dikten dik çizilmiş ne var burada? Öklit. E buraya haş diyecek olursam haş kare eşittir 2 çarpı 8. 16'dan haşı buradan 4 buluruz. Haş 4 ya. İster pisagor bağıntılarından köşegenleri bulup köşegenler çarpımının yarısından git. İstersen şu alan belli ya. Paralel kenardaki gibi alanda. Bu Bu alana diyecek olursam bu alan tüm alanın 4'te biriydi. E sen burada kalanı bulursan olay bitti. Burada kalanı da bulabilirsin. Tabanın 10. Yüksekliğin 4. A alanı 10 çarpı 4 bölü 2. 40 bölü 2'den 20 yaptı. E benden alan A, isteniyor. 4 A isteniyor. A yerine 20 yazarsam cevapta kaç çıkar o zaman? 80 çıkar. Örnek 19'u 80 bulduk. Geldik örnek 20'ye. Şimdi D, A'yı kaç vermiş bize? 6 ve eşkenar dörtgen 6, 6, 6, 6. Valla ben dayanamam. Taban ve tabana ait yükseklik varsa üçgende alan aklıma gelir. Hocam şunun alanı nedir? 6 çarpı 2 bölü 2. Ne çıkıyor? 6 çıkıyor. Evet burada kalan 6. Hocam şunun alanı nedir? 6 çarpı 3 bölü 2 değil midir? 6 çarpı 3 bölü 2 18 bölü 9. Şurası da 9 çıktı. Hocam eşkenar dörtgen yani bir köşegen çizilmiş. E paralel kenarda da biliyoruz arkadaşlar. Bir köşegen eşit iki parçaya ayırıyor. Paralel kenardaki alan özellikleri yine burada geçerli. 9-6 daha 15 ise burası da 15'tir. Alan ABCD de kaç yapıyor o zaman? 15 bir taraf 15 öbür taraf toplamda 30 yapıyor. Aynı zamanda bak paralel kenar çözüyoruz biz burada. Gördüğünüz üzere. Evet örnek 20'yi 30 bulduk. Geldik örnek 21'e. Valla köşegen çizilmiş. Ben ne yaparım? Diğer köşegen de ben çizirim. Köşegen varsa. eşkenar dörtgende köşegenler. Çünkü özel. Dik kesiyor. Ve birbirini ortalıyor. Hocam 4-4 oldu. E burada Pisagor bağıntısı çıktı. 13. Burası da 12. Ne üçgeni? 5-12-13'ten. Hocam burası 5 çıktı. E beşgen. Burası da 5. Alan ABC'de isteniyor. Köşegenler belli. Direkt köşegenler çarpımının yarısı. 10 çarpı 8 bölü 2. Kaç yapıyor? 40 yapıyor. Cevap böylelikle 40 çıktı. Geldi örnek 22. Evet bu açıyla bu açı eşit verilmiş. Evet, Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydı. Burası da noktaysa burası da noktadır. Hatta burası da nokta nokta değil midir? Evet. Evet uzamınlara ben alfa alfa dersem alfa alfa alfa. Hocam şuradaki üçgende alfa 2 alfa 90. Yani alfa ile iki alfanın toplamı 3 alfa eşittir 90 ise alfa'yı ben buradan 30 bulurum. Alfa 30 çıktı. E hocam burası da 30 çıktı. E hocam burası da 30, burası da 60 mi oldu? Evet. Şimdi büyük üçgene bak, büyük dik üçgene. 30-60-90 üçgen. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı nedir? 6'dır. 30'un karşısı 6 ise burası da 6 kök Ama bana bir kenar lazım. Şuradaki dik üçgene dikkat et. 60'ın karşı 6 ise 30'un karşısı 6 bölü kök 3. 6 bölü kök 3 nedir? Kökü çeyreğiniyle çarparsan, 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 yapar. Hocam burası 2 kök 3 yaptı. E hocam burası 4 kök 3. Dolayısıyla burası da 4 kök yani şurası 4 köküç. Şimdi benden alan isteniyor. Alan neye eşittir? Taban 4 köküçgen. Yükseklik de 6 değil mi? Evet 4 köküç çarpı 6'ya eşittir. E buradan da 24 köküç geliyor. İstersen sen burada köşegen var ya diğer köşegeni de çizip 30'u bulduktan sonra köşegenler çarptığının yarısından da yapabilirdin. Yine sonuca ulaşırdın. Evet örnek 22. 24 köküç geldi. Geldik örnek 23'e. Bu bir eşkenar dörtgen verilmiş. Bir kenar kaç? 6, 6, 6, 6. E hocam ben yüksekliği bulacağım. Aha burada bir yamuk var. Yamukta ne yapıyorduk? Hop dikdörtgen en önemli şeylerden biriydi. Hocam 2'yken 2 iki. bak eski konular hep karşımıza çıkıyor. 2 buraya ne kaldı? 3 kaldı. E hocam Pisagor bağıntısı hatta burada özel bir üçgen var. 90'ın karşı 6 hangi açının karşı 3'tür? 30'un. 30 30'un karşısı üçgen. 60'ın karşısında nedir? 3 köküçtür. Yüksekliği bulduk mu bulduk? Tabanımız 6 iken yüksekliğimiz 3 köküç. Alan da 6 çarpı 3 köküçe eşittir. Yani 18 3 yapar Cevap. Evet örnek 23. 18 3 Geldik örnek 24'e. Eşkenar dörtgen verilmiş. Bir de şurası dik verilmiş. Eşkenar dörtgende bir kenarda kaç verilmiş? 8. 8. 8. Şu 8'leri de yazalım arkadaşlar. e sonra verilenleri göre alan ABCD nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? vallahi arkadaşlar taban belli tabana ait yüksekliği bulacağız. Yüksekliğin bir parçası burada. E ben burada 30'u görünce hemen şuradan da dik çizelim aslında. 30'un mantığı kullanmak için 90'ın karşı 8'i 30'un karşı 4 derim. Ana ne çıktı burada? Hocam burası 6 çıktı. Yükseklik yani. Alan ABC'de taban çarpı yükseklik. Tabana ait yükseklik yani 48 yapar böylelikle cevabımız. Örnek 24 48 oldu geldik örnek 25'e. Eşkenar dörtgen verilmiş açılar eşit verilmiş hocam. Bu açı çizgi açısı eşkenar dörtgende köşegen burası da çizgi açı ortaya olmak zorunda. Çizgiye çizgi ise burası da çizgiye çizgi oldu. E hocam şunlara bir alfa alfa diyecek olursak aslında benzeri bir soruyu yaptık. E alfa 2 alfa şuradaki dik üçgene bakacak olursak 3 alfa 90'a eşit. 3 alfa 90'sa alfayı 30 buluruz. Alfa 30 ise burası da 30 burası da 30. E o zaman burası 60 oldu. 30'ın karşısı 6 ise 90'ın karşısı. 12'nin 30'ın karşısı 6 ise 60'ın karşısında 6 köküştür. Hocam eşkenar 4 bu. A B C'de. burası da 12 burası da 12 ya. Alan isteniyor. Hocam eşken kenar dörtgende taban 12. Yükseklik sadece dışarıya düşmüş. O da 6 kökücü. 12 çarpı 6 3. O da 72 kökücü yapar. Evet örnek 25 böylelikle 72 3 oldu. Geldik. Şuraya örnek 26'ya. FKL buldukları kenarların orta noktaları. Taralı üçgenlerin alanları toplamı verilmiş. Arkadaşlar orta noktaları. paralel kenardaki gibi alan dağıtımı yapacağız mı? Yapacağız. Hadi yapalım. İşte şu şekilde. Hocam çizgideki alana A değersem. Şu çizgideki alan nasıl olacak? Şöyle çizgideki alan yine A olacak. Sonra çizgideki alan 2A ise tepe noktası burası olanda. Çizgideki alan hop burası da 2A mı olacak? Evet devam edelim. Hocam burası 4A burası da 4A olacak. Ee, burada aslında temel orantı benzerliğinden benzerlik alan ilişkisinden yine yapabiliriz. Neyse yine burada alan dağıtacak olursam hocam burası 4A ya burası da 4A. Çizgideki çizgideki burası da 2A burası da 2A olacak. Bunlar da A'ya A diye paylaşır mı? Paylaşır. E 2A'yı bize 6 vermiş. A böylelikle 3 çıkar. Benden ne isteniyor? 4 8 A isteniyor arkadaşım. A yerine 3 yazarsam eğer cevapta kaç çıkar? 24 çıkar. Örnek 26 24 oldu. Alan dağıtma paraya kenardaki gibi aynı şeyler söz konusu. Evet BD uzunluğu 8. Hocam bunlar 4 4 yaptı ve köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu eşkenar dörtgen olduğundan. AC uzunluğu da kaç? 12. 6'ya 6. Alan şu isteniyor. Arkadaş tamam 6 ya. Bak dikkat et. Burada hocam şu kenar ortay. Bu kenar ortay bu kenar Paraya kenarda da çok yapmıştık. Burası ağırlık merkezim oldu? Evet. Ağırlık merkezinde 1 2 olan vardı. E bu şu 6 iken burası da 6 ya. 3k ya eşittir 6 ise K'yı buradan 2 buluruz. k yerine 2 yazıp işte benden bu alan isteniyor. O da nedir? Dik kenarlar belli. Dik, ya dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımın yarısı. 2 çarpı 4 2. Yani kaç yapıyor? 4 yapıyor. Örnek 27'yi 4 bulduk. Geldik örnek 28'e. Bak alan dağıtma. K 2K verilmiş. EF uzunluğu K burası 2K verilmiş. Sonra tüm alan verilmiş. Arkadaşlar kelemekteki oran kaça kaç? 1'e 2. A ise burası da 2A mı? Evet. Alan dağıt. E, hocam şuradaki alanı A dersek. Normalde biz benzerlik kelebekten başlarız alanı atmaya. Daha sağlıklı oluyor. Kelebeklik oran 1/2 a 1/2'nin karesidir. 1/4'tür. Hocam A iken o zaman burası 4A'dır. Tamam. K'da K ise 2K'daki 2A değil midir? Evet. Hocam burada burayı da atacağım. Bak yarısı 6A, diğer yarısı da 6A olmak zorunda. O zaman buraya da 5A kaldı. Alan ABCD'yi vermiş. 6A 6A 12A'yı vermiş bize. Kaç vermiş? 54 vermiş. Taralı alan isteniyor. Hocam ben bunu 6'ya bölsem 2A yapar. 6'ya bölsem 9 yapar. Benden DC üçgenin alanı isteniyor. Yani 2A isteniyor. 6'ya böldüğümüzde 2A bulduk ya biz burada. Zaten bizden de 2A isteniyor. Cevap da böylelikle ne çıktı? 9 çıktı. Yani alan dağıtma sorusu üçgende Yani paralel kenarda da böyle sorular yaptık mı? Yaptık. Aynı sorular. Laciverti. Burada da karşımıza gelebiliyor kardeşim. Geldik buraya. Eşkenar dörtgen. EB ile şu L... EB ile LC birbirine eşit verilmiş. Bunlar eşit. Hocam şunlar paralel. Bunlar eşit. Sen bunu böyle çizersen ne olur? Çok güzel olur. Hem bunlar paralel hem de bunlar birbirine eşitse bu bir şey mi oldu? Paraya kenar evet. Bak normalde bu eşkenar dörtkendi. Eşkenar dörtgenden dolayı paralel. Şimdi hem paralel hem de bunlar eşit oldu. Şurası bir paraya kenar. E hocam eşkenar dörtkendi ya şu parçada da şu parçam eşit oldu. Bir kenar çift çizgi çizgiyse çift çizgiye çizgi. O zaman burası da bir paraya kenar oldu. Şimdi dikkat. Paraya kenarda 5 yıldızlı alan özelliği vardı. Bu alan tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. E o zaman hocam burada da aynı şeyi söyleyebilirim. Ben burada kalan A ise, şurada kalan ne olacaktır arkadaşım? 2A olacaktır. Sadece şöyle olmuş. Bunda da yine aynı şekilde böyle olunca da 1'e iki oran oluyordu. E Buraya da ben B alanı dersem, hocam şuradaki paralel kenarda da şurası B ise, şuradaki alanda 2B diyebilir. Evet. Yani aslında yine ne çözüyoruz biz burada? Paralel kenar çözüyoruz arkadaşlar. E, alan ABCD D'yi 2A artı 2B kaç vermiş? 48 vermiş. A artı de böylelikle kaç çıkar? 24 çıkar arkadaşlar. Bizden de zaten bu isteniyor. te yani taralan isteniyor. Cevap 24 çıktı mı? Çıktı. Böylelikle eşkenar dörtgen bitti mi arkadaşlar? Bitti. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ne var sırada? Sanırım dikdörtgen ve kare var. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.